Ne yapacağız? Açmak mı kalacağız? 11 nüfussuz tek boştayız. Ne elini uzatanlar var ne yardım edenler var. İcde de yok da güç de yok. Evet. Ne yapacağız? Bir de her şey üstüne zam. Evet. Özellikle eleye bir ekmeğe bir de ilaca zam yapılması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani en kötü şey zaten ilaçla ekmektir. Bari dün elbise ayda yılda bir sefer. Ekmek her gün yenir. İlaçlar aynı, Allah kimseye muhtaç etmesin de. İlaçlar da, i̇laçla da aynıyla. Bu zam boşunadır. Yani nasılsınız diyeyim, dolarla altın, binem, euro, e bunlar düşüyor, bunlar üstüne zam yapıyor. O zaman nasıl oluyor? Hani karşıyız yani. Evet. Kaç, kaç çocuk var, nüfusunuz nedir? Ben, abi? ben dokuz senedir çoğumlar benimle eşim, on bir nüfus. Evet. E ben kapıcılık yapıyorum, iş yok. Ben gidiyorum diyorum, hele bize de bir yardım edin, yardımda da bulunamıyorlar. E tabi fakirlere yok ama zenginlere de var burada. Günde kaç ekmek tüketiyorsunuz abi? E günde ama kişi başı bir ekmek de yese on bir ekmek. On bir ekmek bir buçukta ne eder? On altı, on altı buçuk. Değil mi? Evet. En az, hani günde bir ekmek yiyelim diye. İki ekmeği de buçuk. bir. İki ekmek olduğu zaman ne eder? Otuz üç milyon. Aylık ne eder? Bir milyar paraydı. Benim aldığım bir, bir buçuk milyar para. Sadece ekmeğe bu kadar. Diğerine ne yapacağız? Evet. Doğalgazı altı yüz milyon para bana doğalgaz gelmiş. Elektrik, iki yüz yirmi beş milyon para gelmiş. Abi zaten her şey yani bindiriyorlar artık, O derecede ya. Bir kiloat yemiyoruz, bir meyveyi yemiyoruz. Ben bu sabah gitmiş, dolaşmış, dolanmış. Yani nerede bir 200 lira eksik varsa insan oraya eğleniyor. İstesese burada desek Hortalan'da bir ekmek 1 milyondu burada insan oraya kaçar gider. Ne gerek var bu kadar yani? Bir de bir zamanda en bu bereketi yesirt. Bu konusunda olsun, şey konusunda olsun. Bir ekmek ilaca gelen zam nasıl değerlendiriyorsun bir anlat bakalım. Bu millet mahvoldu. Ekmek bulamıyorlar millet. Ekmekten tur, domatese kadar, patlıcana kadar hepsi zamlı. Hepsi bahalli. Hepsi kimse alamıyorlar. Ha bu, bundan daha ötesi yok. Yüzde kaç gelmiş şu anda? %20 ikisine de. Tamam çok güzel. Devam et. Çok güzel. Memnun musunuz? Çok memnunuz canım. Memnun olmaz mıyız? Ha nasıl olsun? Böyle devam ederse çok iyi olur. Halk ancak bu kadar akıllı abi, abi yani ne? bu işin e, ironi tarafı. Ironi bu, tarafı biliyorum. değil. Bu, bu, bu, bu, bu halka zulüm değil midir? Bu millette zulüm miydi bu kadar zam? Evet. Yani bu kadar bir ekmek bir buçuk olmuş. Eczaneye gidemiyorsun. Öyle değil mi? Evet. Zaten gıdamı da şey demiyor zaten o yüzden ücretlerde falan dolaşıyor. O. Dolar da düştü abi neden bu zamlar? Hiç alakası yok dolarla. Hiç alakası yok. Peki. Bunlar hepsi kağıt üzerindeki şey oynamalardır. Hı hı. Peki neden. neden sizce bu zamlar neden yapılıyor? Neden yapılıyor? Ne olsun? Herkes kendine göre bir yön çizmiş gidiyor. Evet. Yani iş adamları kendine göre bir iş çizgi çiziyor. Dolar yükseldi diye zamlar. Ondan sonra tabii hükümetin şeyleri de hükümet ilgilense belki bir yol olmayacak. Ama hükümet maalesef oradaki adamların yanında durduğu için böyledir. Sandaşlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şey değil tabii ki. Her şey zam zamla bir yere varamayız tabii ki. Evet. Memnun bulmuyoruz bu zamları. Zaten pandemi var, zaten sıkıntı var. Bundan sonra da Allah yardımcımız olsun, ne diyelim? Evet, abi özellikle ilaç ve ekmeğe gelen zam. Ekmek tabii ki tam yüksek. Bu ona bağlıdır, un da pahalı olmuş. 200 lira para olmuş. 150 lira? 150 lira para olmuş. O da normal bir şeydir. Evet. Ama sizin için normal mı bu zam? tabii ki bizim için normalde zaten biz normal vatandaşlar yani biz o kadar ekonomik güçlü değil yani bizim işimiz, gücümüz de yoktur ona evet. Kaç çocuk var abi? O da gelsin abi. Benim 5 tane çocukum var. Evet. Yani günde kaç ekmek alıyorsunuz? Günde 10 ekmek alıyoruz. Evet. E peki zorlanmayacak mısınız abi? No, bu tabii zaten biz zaten köyde oturduğumuz için biz bize pe sandır ekmeği yapıyoruz. Vallahi bayağı pahalı yani şimdilik bu şeyde bu her anda zaten do doğru durumda. Evet. E zaten işte yok biliyorsunuz. Mecburen. Milleti almak zorunda. E tabii zorluk çekiyor millet. Evet. Bir vatandaş olarak e, Yani bunu bu zamları alıştık bir kere yani. Her seferinde zam zam bunun sürekli zam geliyor. Bu sırada dövizlerin inmesiyle gelen zam iyi yani hayırlı bir zam değil. Yani döviz e, indikçe bunlar gelmem görmemesi lazım. Yani, ama dövizlerin inserdiği zaman zamı alıştık bir kere onlar Ama burada şu anda e, ekonomi e, döviz, döviz şeyinde yükselme yok. Ama bu zamları niye? E, yapılan e, şeylere göre bu e, gıdalarda indirime gidecekti Ama şu anda en e, zaruri ihtiyaç olan Ekmek ve ilaca zam geldi. Bunun bir anlam veremedik tabii doğrusu. Alıştın. Hayat böyle alıştık yani. <gülüyor> i̇laca bir de ekmeğe gelen zamını nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Doğrusu bu pandemi sürecinde vatandaşın düşünülmesi lazım. Dolar düştü. Belli bazı kalemlerin de düşmesi gerekiyor. Biraz daha bu işin kaynağını araştırıp Bundan kaynaklanan şey nedir? Neden dolayı zam geliyor? Bunun araştırılıp ona göre bir çözüm bulması gerekiyor. Vatandaş yani ekmeği bu kadar pahalı almaması gerekiyor. Kanaatın evet. değil. Özellikle ilaç abi. ilaca da zam geldi mesela. Bu pandemi sürecinde. Her evet. şey zam geliyor. Her şey. Yani bu zamlar milleti. milleti... Soracağım Hacı abi. Bekle Hacı abi gitme. Bu zamlar milleti çok yoruyor. Yani e, bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yani neden kaynaklanıyor bu zamın kaynağı neresidir, nereden e, nereye kadar gidiyorsa oraya inip oradan bu Çin bu işin çözüm yolunu araştırıp bence e, bir neticeye ulaşmak lazım. Yani bu kadar e, enflasyon düşmüş, dolar düşmüş, bu zamın e, şeyi nedir? Bunun araştırılması lazım bence e, yanlış bir yolda gidiliyor. Zamın gelmesi yani bence yani normal bir şey yani. Evet. Öyle yani. Başka diyecek bir şey yok yani. Niye olumlu bul buluyorum? Bu işsizlikte, bu dü dü dünya kaynıyor yani. Dolar düştü, dolar düştü, dolar altına düştü. düştü. yedinin altına düştü. Şimdi vardır. tamam da dolar düştü fakat dünya kaynıyor. Her tarafta zan. bak Amerika'ya bak, Avrupa'ya bak. Hani insan bunlara baktığı zaman yani diyebileceği bir şey yok yani.